Herkese selamlar ben Beyza. Ben Alperen. Bugün Alperen'le beraber yeni bir içerikle beraberiz. Ben kimim oynayacağız? Dünyada hiç değişi görünmemiş Peki. bir oyun oynayacak. Hiç oynamamış bir oyun. <gülüyor> Peki yani biz yapalım. Hiç kimse yapmamış. Bizim tercihimize evet. geldi. Orijinal bir YouTube içeriği. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de challenge var yani. Evet, o kadar orijinal. Evet. evet. Ya yani nasıl yapılacağını hiç bilmediğiniz için anlatıyorum. Elimizde postitler var. Bu postitlere böyle Birazcık daha teknoloji, YouTube odaklı kişileri yazacağız. Böyle elimizde postitler var. Bunu alacağız, böyle yapıştıracağız alnımıza. Ondan sonra öyle. Evet. Sonra bilmeye çalışacağız. Bakalım. YouTuber'lar. Bu haftaki konumuz YouTuber'lar. Önümüzdeki haftalarda bu müzisyenler olabilir, evet. oyuncular olabilir. Her şey olabilir. Yorumlarda da olabilir. Aa, o da çok güzel olur. O zaman başlayalım. Başlayalım. Bence, Kuralı iptal ettik. Duymuyor. Evet, Aa, evet. işte mi? beğenmedik. Geçiyorum. Bir iki başarısız denememiz oldu. Evet, bu sefer inanıyorum. Gerçek. Ve evet. bu sefer senin bileceğine inanıyorum. Sen busun. Tamam, sen de busun. Tamam. Kadın mıyım? Değilsin. Tamam. Ee, erkek miyim? Evet. Erkeğim. Komedi içeriğimi çekiyorum. Evet. Tamam. Ee, ben kadın mıydım? Hayır, geçti artık hakkın. Ee, <gülüyor> 30 yaşından büyük müyüm? Hayır değilsin. Vlog mu çekiyorum? Hayır. Yani çektiğim vardır ama içeriğin o değil. Müzikle alakalı bir şeyin var mı, üretimim, içeriğim? Yok. Tamam. Arkadaş grubum geliyor mu? Hayır, hayır. 30 yaşından büyük müyüm? Hayır değilsin, sordun ya aynı yani soruyor. <gülüyor> 30 yaşından küçük müyüm lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben büyük müyüm? Evet. 30 yaşından büyük bir yaştığım var canım. Evet. Barış Özcan. Evet. <gülüyor> evet! <gülüyor> o tepki <teknolojisi> nasıl <gülüyor> bildin ya? Ama ben öyle bir evet dedim ki sen bil diye evet. yani. Tamam. Arda arda sorular soruyorum. Komedi, bilindik. 1 milyon geçen içeriğin var mı? Vardır. Youtuber arkadaşlarım var mı? Beraber evet. düzenli içerik çektiğim var mı? Bir yere konuk düzenli oluyor mu? Düzenli aynı içeriği çekiyorsun. Düzenli aynı içeriği çekiyorum onlarla biliniyorum. Evet. Onların dışında ürettiğim içerikler izleniyor mu? İzleniyor. Düzenli ürettiğim içerik hakkında birkaç soru soracağım. Komik mi? komün. Ee, birilerini eleştiriyor mu? Evet. Birilerini eleştirdi. Evet. Eleştiri. Eleştiri. Eleştiri. <gülüyor> 3. <gülüyor> Buradan Hikoya'ya selamlar. Birilerini eleştiriyor. Evet, topluma eleştiriyor bazen. Ne Aa kaldım? buldum. Ne? Okuyor mu? Okuyor büyük ihtimalle. Gel mi? Gel. Saniye. <gülüyor> evet, evet. Kolaydı. O zaman. Ama ilk ben bildim. Hayır, şöyle yapalım. Şu an 1-1 bir bir. ilk bilen hepsini bilsin. Bunu bilen oyunu kazanır. Evet, sonra. Hazır mısın? Evet. Kadın mı? Hayır. Ben kadın mıyım? Hayır. İçeriklerim komedi odaklı mı? Hayır. Ee, eleştiriyor muyum? Evet. Ugolaa. Eleştiriyor muyum? Evet. Ugolaa. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Eee... Hayır ya, Twitch yayıncısı mıyım? Evet. Yani... Eleren? Ne? Eleren mi? Eleren El Hayır. Eleren değil Hayır değilsin. Tamam. No. Twitch Hayır. yayıncısı mıyım? Hayır değilsin. Youtuber kankilerin var mı? Beraber video çektim falan. Yok. Tek başına çekiyorum. Yemek içeriyim mi meçhuru? Hayır. Içeriyorum. Yaşım genç mi? Yok. Orta Abi kim bu? Arda'nın mutfağı. Hayır. <gülüyor> evet, Twitch yayıncısı değildim. Hı hı. Hayır. Twitch yapıyorsun ben ya. Ben yapıyorum. Evet. Asıl senin tanınma olayın YouTube. Orkun Işıtlı. Hayır. Ya bir şey diyeyim mi? Canflix misin? Hayır. Çok linç yiyor muyum? Yiyorsun, çok linç yiyorsun. Allah Allah. Instagram'da e, takipçi sayım 1 milyondan yüksek mi? Hayır, hayır, hayır. Az bilmiyor o zaman. Evet. Tamam. Ama her YouTube izleyicisinin mutlaka bir videosunu izlediği birisi. Ve eleştiri odaklı. Biraz daha ipucu veriyorum ben. televizyon çıktın mı? Evet. Vallahi. Evet. Gelmiyor aklıma Hani böyle aklıma YouTuber'lar var ya. Televizyon çıktın mı diyorum mesela. Evet diyorsun hiç kimse eğlenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> televizyon çıktım. Küçük bir dizide oynadım. Ee, Küçük bir dizide? Ay, kısa bir sahnesinde oynadım. Show TV'de mi yayınlanıyordun? Ay, bilmiyorum. Aynı kişi mi seçtik yoksa? Bak benimki eleştiri yapıyor. Tamam benimki de eleştiri yapıyor. Ne eleştirisi yapıyor? Dizi, film. Benimki de dizi film. Bir dakika. Erkek misin? Evet. Erkeksin. Ben de erkeğim. Tamam. Kanka bak aynı kişiyi seçtik ben bir de. Bir şey diyeceğim bak alfabeyi yarıya böldük evet, olamaz. Mi olamaz mi? Yok, yok Gözlük takıyor muyum? Hayır takmıyorsun. Ben takıyor muyum? Evet takıyorsun. Ama ben bir tane biliyorum ama film dizeli. Ben de bir tane biliyorum. O zaman şey. bak ufak tefek ipuçları verelim. Mesela... Ben vereyim. Babala'da bir programım vardı. Hmm. Ben de hep şöyleyim. Barış özcan. <gülüyor> Hayır. Ee, böyle galaktik dünyalarda bu tip şeyler olur. Böyle yapıyorum. Yok, gelmiyor aklıma dur. Herhangi bir YouTube'a giren birisi mutlaka Hangi? senin bir videonu izlemiştir. Hayır, eğer biri gerçekten dizi, film eleştirsin, yazıyorsa ilk bu adamıyız var. Ve Hayır, ilk ilk seni izler. İlk beni izler işte. Ben senin tuttuğun adamı. Tamam sen de ben... İlk evet. seni izler. Kanka ilk beni izler. O kadar eminim ki. Ya bir hatırla böyle skeç çekiyor. Çok komik. Böyle Spiderman'in falan skecini çekti. Ben bilmiyorum. Ben film dizi eleştirisi izlemiyorum. Ben komedi izliyorum. Ben izliyorum ama herken, Türkiye'deki herkes bu bilir. Bence. Pek zannetmiyorum. Aklıma bir tane geliyor ama öyle gördüm sadece. Tamam. Söylüyorum. Evet. Filmler, ve filmler Evet. Gibi. Evet. Ya nasıl bilmezsin Ama bunu? Ne bileyim ben isim odaklı düşündüm. Ama gerçek YouTube kanalı ismini yapıyor. Bu arada bir şey diyeyim mi? Sen kimde? Murat Söner. Murat Söner. Kim? Murat Söner kim mi? Kim? Bak böyle böyle yapıyor diyorum. Anlatıyor <gülüyor> falan. Bu kim? Bu kim abi? Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Affola. Özür dilerim Murat Söner. Murat Söner. Ama Kesin izlemiyorum. O videoyu izler. Ama ya gerçekten. Bak bu adamı nasıl bilmezsin? Bak gördüm. Gördüm Tamam onda bir sıkıntı yok. Türk filmini eleştiri yapıyor zaten kesin doğru. Ya ben ben daha çok komedi içerikleri izlediğim için hmm. bu adamı tanımıyorum. Yani bilmiyorum denk geldi tabii ki ama Evet, kazandın. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkürler. Bir önceki yarışmamıza ben kazanmıştım. Evet. 5 lira var. Çocuğa vermiş. 5 lira var mı? 1 lira var mı? 1 lira var. 1 lira var. Mı? var, mı? Biliran biliran var mı? Evet. O zaman Bilmiyorum. haftaya... Ya ceza mısın sen? 1 liraya mı? Ver bak ben bozuk para biriktiriyorum. Ben kazanmış sayılacak mı? Hayır. Oha 1 liraya mı? 1 artık benim? Tamam. Evet. Hadi kapatalım. Tamam. O zaman. Kendinize iyi bakın. Ya bence bilmiyorum. Ben eğlendim, sen eğlendin mi? Eğlendim ama, ama çok yani, yorulduk ya. Evet, yoruldum. Ben de yoruldum. Ama bence güzel. Aslında bilindik isimler seçmiştik bizim. E, Bak falan. ne yapalım biliyor musun? Bir dahakine şarkıcılar deyip böyle Tarkan falan seçelim. Tamam. Biz ancak öyle bilebiliriz. Aa, bakarız bir sonrakine. <gülüyor> evet. Belki de bölümü siz seçersiniz. Ne olacağını siz karar verirsiniz. O zaman Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.